Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar Adem'den bir tıraş bekliyoruz. Gene oyi kesecek. Tabii ben gene arada sırada gene bir el kol atarım muhakkak. Hem bu sefer Adem anlatacak da saçını nasıl kestiğini. Zaten fate yapacak sıfırlama. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok ama çok memnun olurum. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Hemen başlayalım. Ben şöyle bunu da yakınlaştırayım. Ve başlıyoruz. Evet, Adem Bey. Bugün Ömer Bey'le saçlarını kesmeyle başlıyoruz. Sıfır kaç parmak yukarı çıkıyorsunuz? Öğreteceksin Adem. Hiç öyle gülmek yok. Öyle gülmek falan yok. İşini ciddiye alacaksın ciddiye ciddi anlatacağım. Abi. Hizası? Göz izası ne izası? Göz izası. Göz izası. Anlıyorum. Yani kaç parmak oluyor? İki parmak, üst parmak. Gibi. Tamam güzel. Sence işi kıvırır mı Ömer? Sağ tarafı bir tık daha yukarı çık. Bu taraf. Bak orası. Ne tarafı? Aynen orası. Heh. Biraz daha çıkman lazım. Buraya? Evet, bak bu tarafa gel. Bak. Geldim. Kaçırdığın yeri görüyor musun? Oraya çıkman lazım. Aferin. Ha, şimdi oldu işte. Heh, bak şimdi toparladık. Çok güzel. Aferin oğlum. Şimdi orayı dik girme. Soldan doğru yuvarla. Evet. evet. Aferin. Çok güzel. Devam. Aferin. Bak geç, şimdi burayı şöyle alalım. <Gülüyor> Süper. Güzel gidiyorsunuz. E Arkadaşlar en son 5 gün önce attım videoyu. Sizler neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Evet, Adem Usta'dan fake kesimler. Şöyle gösterelim. Evet ustacığım şimdi <gülüyor> ne yapıyoruz? Şey, yine aynı numarayı takıyoruz. Tamam. Hangi numarayı? 2. Şöyle bir gösterebilir misin? Evet arkadaşlar 2 numarayı takıyoruz. Tamam. Devam. Gülme. Gülme. İş yaparken gülme. 2 ile nereye kadar çıkıyoruz? Çok yukarı çıkmadan. Tamam. Çok iyi. <gülüyor> Peki buradan çırakları ve yeni öğrenecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ne gibi? İşte saç kesimleriyle veya mesela bu işe yeni başladılarsa neleri yapmaları lazım? Nelerden kaçınmaları lazım? Biz Vs <gülüyor> Sen ne yapıyorsun oğlum? Aynen abi ya. Hayret evet, aynen Sen hayret aramadan geldin. Normalde ararsın. Zaten sıra olsa da bekleyecektim. <gülüyor> Valla? Ne? Evet ustam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir numara. Hemen bir numarayı da arkadaşlara izlenmeleri gösterelim. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bir numara bu. Arkasını çevirir misin? Evet. Bir numaramız bu. Tamam. Bir numarayı nereye kadar çıkacağız? Bir parmak. Sorusun. Bir parmak. Bir 75'e izleri kaybettiğimiz için. Tamam. Birle oluşturduğumuz izleri. Evet. Biri 75 bir Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar bir yukarı çıkıyor. 1 1,5 parmak kadar bir şey. Fazla yukarı çıkılmadan. Şimdi adam ustam bir saniye gelip şuradan bir bakabilir misiniz? Nerede? Size bir şey göstereceğim de. Gördüm. Neyi gördünüz efendim? Sıfırlamayı mı diyorsun? Hayır gel böyle. Geliyorum. Şimdi evet. şuradan baktığınız zaman bu saçma çok güzel geliyor ya. Hı hı. Hani bu arkadaşımızın mesela şu ortası boş. Evet. Onu nasıl ayarlamayı planlıyorsun? 1.70. Tamam buyurun. Evet arkadaşlar 120 ve 75'i taktı ve şimdi bir numarayla yaptığı izlerin olduğu yeri ayarlamaya çalışıyor. Adamız varız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu Olmadı. an saçın Olmadı. gelişi böyle. Olmadı. Sen devam et. Kameradan nasıl evet şöyle etrafımızı bir gösterelim. Gördüğünüz gibi. Şu anlık böyle oldu. Bakalım Adam ustamızın ilerleyen dakikalarda neler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Evet ustamız tekrar işin başına geçti. Şu an kaç numarayı taktınız ustam? Yarım numara. Yarım. Evet arkadaşlar yarımla giriyormuşuz. Şöyle gösterelim yarım numara. Yarım numarayla nereye kadar çıkacağız? Af, ah, ince. Ne ah, ince bir şekilde. Tamam. Çok bazım koştuklarım. Tamam. Bizin olduğu yerde mi kaybedeceğiz yoksa biraz daha bir tık daha yukarıya mı çıkacağız? Olduğu yerde ettim. abi. Hani o bizim olduğu yer var ya. Onun orada Bilmiyorum. mı kaybediyorsun yoksa biraz daha yukarı doğru, doğru çıkıyor muyuz o yarımda? Biraz daha çıkıyoruz. Tamam. En son birle tekrar kaybederiz. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an gelişmeler bu yönde. Böyle bir saç kesimimiz var elimizde. Evet adam usta. Şu an yapacağımız ne? Gösterelim arkadaşlara. Başta yerin yarım mı? Yarım numara alıyoruz. Çengeli aşağı indiriyoruz yani. Evet. Tamamdır. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an böyle gidiyoruz. Evet. Ustacığım şu an ne yapmamız gerekiyor? Yarınla yaptığımız izleri kaybediyoruz. Tamam. Onu kaç numarayla kaybediyoruz? İyi. Bir numarayla. Arkadaşlar duyduğunuz gibi. Yarınla iz olan yerleri bir numarayla oradaki izleri kaybetmeye çalışıyoruz. Ömer nasıl gidiyor? Valla çok bir şey göremiyorum an ama. İşi çözmüş gibi sanki adamda mı? Değil mi? mi? Kaptmış yani işi. Şey. E bıraktı biraz kapsın. Yapsın yani artık. Öğrenecek tabii. Evet, şöyle dibine biraz şöyle saçın. Kafasını bir şundan Gördüğünüz gibi bir numarayla yarımın olduğu yerlerdeki izler kaydediliyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu arka tarafta da kestim de benim saça arayı da ben çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi Adam ustamızın saç kesim olayları. Şimdi ne yapıyoruz Usta? Çengeli bitik aşağı indirip. Tamam. Büyük baş üsteklere en son çengeli daha indirip. Tamam. Onun aşağısındaki yüzleri kaydediyoruz. Tamam. <gülüyor> Şurayı açsak arkadaşlar iyi olur mu? Sanki biraz karanlıkta kaldık gibi. Şöyle yaparsak. Evet. Tekrar adam ustamızdayız. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saç şu an şu şekilde geliyor. İnanın evet. evet arkadaşlar, şu anki gidiş yönü böyle. Evet, Adem Usta'mız devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Makine ısındı değil mi? ya. bir tür geç adem sonra bana ver bazı yerlerdeki izler kaybolmadı onu ben ayarlıyorum ama gayet iyi gidiyorsun Tamam mıyız? O zaman ben size şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Şimdi bak Adem. Bak tamam. Şuradaki izde bak çok oynadım. Bak. Hiç uğraşmayın. Tüfek. Gördün mü iz Onu sadece iki tık yapacaksın, fazla yukarı çıkmadan. Bakıyorum buralardan böyle, fazla çıkmadan şöyle yaparak. bu şekilde ayarlayabiliriz. Ondan sonra alt komple. Altları da geçersem. Hiçbir risk kalmaz adamın. Bak şuralarda ufak tefek izler var. Görüyorsun değil mi? Kaçırdığın noktalar. Onlara dikkat edeceksin. Ama geneline baktığımız zaman güzel. Güzel. Aferin. Buraya geldik. Şimdi bu makine biraz ısındı mı? Maşallah ısınmamış. Bu yanıyor. Patlayacak mı birazdan? Onunla o yüzden ne yapıyoruz? Andis'e geçelim. Andis'e bak şuraları aldık mı? olayımız bitiyor adım. Çok oynattım. Çok oynadım. Mesela şurada var bak. Şöyle yaparak. Biz kayboluyoruz. Yardım mı? Ondan sonra sıfır al. Sonra tekrar iki. Kullerini çekip devam edebilirsin. Mesela burada da var. Burada bir tık daha kaldıracaksın. Şöyle alarak. Mesela burada gene var. Böyle bir hafiften şunları yiyerek. Böyle böyle. Buradan böyle. Süper. Gördün mü dedim. <gülüyor> işlemimiz tamam. Bak mesela baktığın zaman nerede var? Bak. Şu noktada çok milim var bak. Tam şurada. Aynen öyle. Aferin. Bunu çektin. Ondan sonra indir. Ve olay tamam. Ömer iyi mi oğlum yanlar? İyi gibi. Işıktan mı dayın bana şeyleri? Sol taraf sanki biraz daha yukarıda gibi. Yok. Aynı. buradan Şimdi ben onların etini ayarlayacağım. Yok buna değil. Onu birazdan ben onu bana. Aferin. Yağlı hepsi var. Tamam. Aferin makası yağlaman güzel olmuş. İyi. Dün yağladın mı sen makasları? Tamam. Bugün hepsini iyi yaptın. Böyle gittin girerek yukarı doğru böyle kafir ferereye çıkıyorsun adam. Net çıkmayacaksın yani. Keskin geçiş değil. Yumuşak geçiş. Gerçekte mesela buralara girdiğiniz zaman buraları yuvarlatacağın için yukarı doğru kaldırman lazım. Şu şu noktadan değil. Kim yuvarlak ovalli saçı ovalliyi vereblesin? Sağ gülüm. Bak şimdi mesela köşelere doğru geliyoruz ya şimdi. Tekrar köşeye geldim buraya. Buraya gene ovallememiz lazım. Onun için de böyle değil. Akısa tarak nasıl bak? Buradan girip yukarı doğru bak. Çevirerek gidiyorsun. Şu taraftan böyle gelecek saç. Böyle yaptığın zaman tekrar ovalliye alır. En alttan gireceksin buradan. Hafiften. Bunlar gözünden kaçmaması gereken izler bak. Şöyle. Aldım bak toparlıyor orası. En dibinden girme. Zorundasın. Gördün mü adım? Gördüm. Ayna kontrolünü de yap güzelce. Mesela aynadan kontrol ettiğim zaman şurası biraz şişik geliyor. Böyle bakacaksın. Bu işte ayna senin dostun. Ayna nerede hata var? Nerede yok? Onu gösterin. Neresi için Şişik onu gösterir sana. Bakalım. Bak şimdi oldu. Ölmüşüm. Üstlerini yapacağız. Biraz kısaltıralım abi. Aramakasa satayım mı? Ya aramakas nasıl oluyor? Gel. Evet. Biraz daha böyle estetik durur. Olur abi. abi. Ay çok fazla böyle kısaltma lan. Olur kısaltırız. Uçları. Hadi evet, gel onu aramakasa. Aramakı sadece uçlarına atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla kısaltmadım. atarak. Zaten burada kısalar uzunlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Arkalarda biraz kaydırma yapıyorum. Seçen her zaman o tarafları biraz daha uzun olmalı. Ay bu kadar. Ömüşüm oğlum? Ya abi. Emri bize sonra. Bak şurada fazla bu Tamamdır. İyi dem mi gülüm? Ya. Evet. Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hem Adem'in hem de benim size ufak bir eğitim videomuz olsun. Buna low fade diyorlar. Aşağıdan alıyoruz saçı. Yukarı çok fazla çıkmadan low fade şeklinde geliyor saç. Tatlı ve işsiz olarak üstleri biraz daha uzun bırakıyoruz. İstesek kısaltılır da biz daha uzun bırakıyoruz. Ömer böyle seviyor. Kanalıma abone olursanız beni TikTok'tan Halim Altan Kinga 1925 olarak ve Salon Halim King of olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayretten Halim Altan King olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Ahanla makas düştü. Ahanla makas düştü. Ama Allah'tan yan düştü. Hiçbir şey olmaz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Allah'a emanet. bay bay.